Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Okulu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Teknoloji Okulu yorum programıyla karşınızdayız. Bu hafta da yine yoğun bir gündem var Osman. Evet bu hafta özellikle iç gündem hayli evet. yoğundu. Yani Türkiye'nin kendi iç gündemi yoğundu. Sosyal medya devlerine bir ceza kesildi. Evet. Bu ikinci cezaymış galiba. 10 milyonluk bir ceza kesilmişti. Evet. Şimdi ise 30, 30 milyonluk, milyonluk bir, bir ceza, ceza kesildi. kesildi. Bir ay sonra arkadaşlar bu sefer diyecekler ki artık vergi mükellefleri size reklam, reklam verebilecek. Yani bu Google'da gördüğümüz, daha doğrusu YouTube'da falan gördüğümüz reklamları kapsıyor bu olay. Eee Facebook'u da kapsıyor, Facebook da kapsıyor. Tweet, Twitter, Twitter. Google'daki ne kapsayacak? Yani Google'dan yukarıya çıkıyor mu aslında? Ben sponsor soracaktım. Sonra. Şimdi mesela YouTube tamam Google'ın bir şeyi ama acaba Google'da kapsayacak mı, kapsamayacak kapsayacak. mı? Hepsini o hani kapsayacak. sosyal medya tarafına giriyor mu YouTube? Hani acaba ayrı bir kurumsal kimliğim sahip çünkü Google'ın biraz karışık biliyorsun alfabet çatısı altında hepsi, Evet. hani alfabete mi ceza kesecekler, sadece YouTube'a mı ceza kesecekler, Yani bildiğim, nasıl oldu bilmiyorum yani. Bildiğim kadarıyla şimdi olay şu, Google hepsinin sahibi olduğu için mesela YouTube'a da reklam verirken YouTube diye bir şey reklam vermiyorsun aslında. Yani Google, Google Apps üzerinden veriyorsun, e Google üzerinden veriliyor ondan hepsi tamamı. O yüzden Google'a kesilmesi lazım ve Google'daki yani Google'a verdiğin herhangi bir reklam, bu YouTube olabilir, başka şeyler olabilir hiçbirini verilmeyecek hale gelecek 4 ya da 3 Ocak 2021 itibariyle. Ama ben şunu düşünüyorum. Herhalde o dereceye gelmeden bir çözüm bir ortaya bulunur ya. Ben de onun açıkçası onu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bir hani o konuda bir ayak diletiyor. Hani buraya temsilci ata diye sosyal medya platformları atamayacağız falan filan diyorlar. Ama mesela şöyle ben düşünüyorum. Hatta bunu Twitter'da da yazmıştım kendi hesabımda. Sadece bir atamıştı. Kim atamıştı? V VK atamıştı. atamıştı. Rusya atamıştı. merkezli. Orada ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir şekilde Türkiye'de bunu atı, atayacaklar. Çünkü mesela Google'un Türkiye müdürü var. Evet. Facebook'un var. Facebook'un da var bu arada. Hani ama genelde pazarlama işi içinde. Yani siz mesela bir ticari bir ilişkileri varsa hemen o müdürler ortaya çıkıyor. Ama ticari bir ilişki yoksa ses, sessizlik. Süt dökmüş kedi gibiler öyle söyleyelim. Yoksa var yani Türkiye'de temsilci anlamında temsil ediliyor bu markanın tamamı. Ama Twitter hariç. Şeyler Türkiye'de değil sanırım. Hani bu Türkiye müdürü var ama Türkiye'den bunlar. Yok, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye Türkiye'de, Türkiye'de, adı sanat ismi ismi olan insanlar bunlar Türkiye, Google'un Türkiye müdürü de Türkiye'de. Peki daha temsilci olarak ne yapıyor? Şimdi Google, temsilci, o, temsilci, sayılır temsilci olmaktan kasıt şu biraz onu aç, açmak lazım evet şimdi Türkiye müdürü tutup da işte örnek veriyorum Twitter'ın Türkiye müdürü olsa yok da olsa o şeye karışmıyor, karışmıyor ee, işte atıyorum YouTube'da bir yorum yazmış birisi veya YouTube'a YouTube'da Google Türkiye müdürü var değil mi? YouTube'daki bir yoruma o karışmıyor, Türkiye'nin istediği şey şu. Diyor ki Türk Devleti, sen diyor buraya bir tane temsilci ata, diyelim ki YouTube'da bir video var. İşte, Türkiye'yi kötüleyen ya da işte terörizm'e öven falan filan. Ben diyor sana bunun kaldırılmasını sana söyleyeceğim, sen de bunu kaldıracaksın diyor. Bu tarz işler için birini atamanız lazım diyor. Bu ülke müdürü değil bu. Bu başka bir adam olacak ha. diyor. Orada birazcık şey, sıkıntı oluşuyor. Çünkü muhatap almak istemiyorlar. Öyle bir sorun ya var. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Hani ben diyordur belki sosyal medya platformları. Buraya şimdi temsilci atacağım. Bana diyecek şu videoyu kaldır, bu videoyu kaldır, o videoyu da kaldır. Hani kanallara uygulanan bu sansür olayı var biraz. O sosyal medyaya da uygulanmaya başlarsa gerçekten sıkıntı olur. Evet. Ya tabii genelde insanların korkusu şu benim anladığım kadarıyla. Hani bu keyfi uygulamalar da oluyor ya bazen. Neye göre yasaklanacak, kime göre yasaklanacak, onları... Ya şimdi bir de şu var. Mesela YouTube'da özellikle bir sürü muhalif kanal var yani. Evet. Yani normalde bu, o yayınları işte biliyorsun sokak röportajları vesaire yapıyorlar. O yayınları normalde kanalda yayınlasalar. Ya Yayınlayamazlar. Hadi yayınladılar diyelim. Evet. Rütük süresiz kapama cezası. Evet. Şimdi acaba hani sosyal medyada da bu olay olur mu? Ben bunu merak ediyorum. Diyebilir mi yani burada gittim ya şu kanalı kapat. Ya işte o ucu açık şu anda. Onun konu kim, kimse bilmiyor. Çünkü şu anda bugüne kadar böyle bir uygulama yapılmadı Türkiye'de. Yani bir temsilci olup da o temsilci hadi sen şunu kapat bunu aç dendiği zaman sonuç ne oldu bilmiyoruz onu. Şu anda mahkeme kararı değişmiş. Bir de mesela şunu da merak ediyorum. Twitter mesela çok böyle diğer platformlara göre bir, biraz daha siyasi ağırlıklı bir platform. Evet. Acaba orada şunu diyebilir mi? Hani şu kim? Atıyorum XYZ diye bir Twitter kullanıcısı. Bir şeyler yazmış. Bana bunun bilgilerini ver. Evet işte o, IP'sini, zarttığını, zarttığını evet. artık ne varsa ver. Işte, şimdi Diyebilir mi? Ver mi? Çok belirsiz. Twitter verir mi? Evet. İşte muhtemelen ondan da çekindikleri için belki şimdilik böyle bir topa girmiyorlar ama eğer girmedikleri süreci de mesela ben şimdi onu gösteri söyleyeyim. Bir de Hatta ben şunu da düşünüyorum. Mesela Türkiye'de de bu yerli sosyal medya, işte yerli arama motorları vesaire gibi girişimler var. Ama bunların bence tutmamasının temel nedeni insanlarda... Hani bu güvensizlik duygusu olması o platforma karşı. Şimdi adam diyor ki ya ben buraya bir şey yazacağım, bütün bilgilerimi kimse, kim isterse onunla paylaşacaklar. Ya da işte arama motorundan bir şey arayacağım direkt bunları istedikleri an görüntüleyebilecekler diye düşünüyordur. Evet. Yani bence o yüzden ee, bu yerli sosyal medya olsun, yerli arama motor olsun bunlara o kadar çok ilgi yok. Bir de bu biraz daha Çin kafasına kayıyor gibi hani Çin'de de biliyorsun. Şeyler falan yasak. Özellikle. Facebook'tur. Kendi evet. sosyal medyaları falan var. Evet. Hani eğer önümüzdeki süreçte arkadaşlar diyelim ki hani bizim dediğimiz gibi olmadı. Hiçbiri temsilci atamadı. Bu sefer bant kısıtlama olayına gidecekler ki bant kısıtlama dediğimiz o sitenin kapanması gibi bir şey çıkacağız. Tabii önce %50 olacak sonra %90. Yani %90 bant kısıtlaması ne demek? Bu süreç de bu arada Mayıs ayında olacak. Eğer Mayıs ayına kadar atanmazsa %90 olacak. Yani 4 Mayıs'tan itibaren %90 oranında bütün sosyal medya platformları Twitter, Instagram, Facebook, Google, YouTube artık ne varsa yani burada sosyal medya çok geniş bir kavram oluyor. Ya Google Netflix, sosyal medya, Netflix, medya değil işte bağlantıları nedeniyle sosyal medya gibi davranacak arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bu arada bir başka haberimiz daha var. Güzel de bir haber bu. Netflix Türkiye, Türkiye ofisini aç açıyor. Açıyor hatta açma aslında geçtiler artık. Aslında şöyle açıyor değil. Zaten Türkiye'de temsilcileri vardı bu arada. ama vardı. muhtemelen evden çalışıyorlardı. Hatta benim tanıyordum da ben kurumsal yetişimlisi falan da biliyorum. Beraber bir yurt dışına gitmiştik bir dönem. Ee, Türkiye ofisleri yok. Fiziksel ofis yoktu mu anladığım kadarıyla. Şimdi ama İstanbul'da, insanlar evden çalışıyordu. İstanbul'da herhalde. açacaklar. İstanbul'da ofis açacaklarmış. Hatta zaten, bizzat kurucusu hı. açıkladı bu bilgiyi. Netflix'te şöyle bir şey var. Evden çalışma sistemi çok yaygın. Mesela arkadaşlar bu izlediğiniz dizilerin e, Altyazılarını vesaire freelancer'ı insanlar çeviriyor yani. Başvuruyorlar Hatta mesela. Hatta yazıyor altında. Yani çevirmen olarak. Diyorlar işte sen şu filmi çevir, şu dizinin şu bölümlerini çevir. Adam çeviriyor, daha sonra kontrole gidiyor işte falan. Oradan sonra yayınlanıyor yani. Ama dolayısıyla gün, bir freelancer'ı var onlarda. Güzel bir gelişme bence bu Netflix Türkiye tabii ofisi tabii, olması. Tabii tabii Türkiye ofisinin olması iyi. Yani en iyi çalışıyorlar Türkiye'de Türkiye bu arada. Türkiye'yi ne kadar ciddiye aldıklarını gösterir ki ülkemizde bayağı bir abone sayısını falan da açıklamışlardı. Bayağı bir yüksek, 3 milyon, 3 milyon bayağı bir yüksek yani. Ee, bunun haricinde arkadaşlar Türkiye'de çekilen bu Made in Turkey diye bir içerik bulutu var biliyorsunuz. Onun sayısını da arttıracaklar. Hatta e, en son olarak bu program biz çektiğimiz gün 6 kere Leyla Filmi film vizyona girecekti. Vizyona değil Netflix'te yayınlanacaktı. Sizin izlediğiniz zaman bu videoyu zaten yayınlanmış olacaktır. Onun da bütçesi çok büyük mesela. Türkiye'de çekilmiş en büyük bütçeli film. Demet Akbağ, Haluk Bilginer gibi isimler var ki o isimlerle zaten film çekiyorsa belirli bir parayı gözden çıkarman gerekiyor. Evet arkadaşlar bir şey daha var IYS. Biz bu programda çok söylüyoruz. 3 <gülüyor> <Üç> haftadır, 3 <gülüyor> haftadır açamadık sistemi. Biliyorsunuz iletiyonun tüm sistemi bu spam aramalar, 0850 numaralar, kombiciler, efendim bucular, bahisçiler, şuncular, buncular haberi SMS atıyor. Özgür Çetin'in dört gözle beklediği ama bir türlü gelmeyen sistem. Normalde 1 Aralık'ta açıklanacaktı. Hatta biz onun videosunu da çektik. Fakat sistem ertelendi. 150.000 ve üstündeki gönderiler için vatandaşların yani bizim onay tarihimiz 15 Şubat'a 150.000 ve altındaki gönderiler için de bizim onay tarihimiz 15 Mayıs'a ertelendi. Nasıl olacak bilmiyorum ben ama iysl.org.tr işte sitesi Aslında sen gelip, detaylı bir video çekmiştin abi ona. Yani ama çektim, sistem ertelenince... hiç <gülüyor> <işte> <gülüyor> Senin videoda... Patladık videoyu, yayınlayamadık. Oğuz'la beraber çekmiştik ama olmadı. E, Şubat'ta artık ilk Şubat'a doğru bir video çekeriz yine inşallah <gülüyor> Ertelenmez ya. Çıksın da ondan sonra şeyler. <gülüyor> e, ben ümitliyim ama inşallah e, ümitlerim suya düşmez diye düşünüyorum. Son konumuz ise Osmanlı Topu sana atacağım. E, Red Dead Redemption 2 online, online olarak tek başına satışa sunuldu arkadaşlar. Biliyorsunuz GTA 5'te de online vardı ama bunu oynamak için GTA 5'i satın almanız gerekiyordu ki Red Dead Red Red Red Redemption diye kadar öyleydi evet. fakat Dediler ki biz bunu ayrı oyun olarak da satacağız. Tabii bunu aldığınızda hikaye modunu oynayamıyorsunuz şu arada çok cazip bir fiyatta kaç paraydı? 100 ben aldım, şey 39 muydur 29 5 mu? dolar aldım 39 TL Yani yapıyorum. öyle bir şey. Ki, adamın 5 doları bizim 39 TL'mize yapıyor. <gülüyor> ayrı konu ama. %75 mü? Bayağı bir İndirim arkadaşlar. Var. normalde 109 Normalde TL olacak. Hı. Şubat ayından itibaren Şubat ayına Şubat da kadar. Şubat'ta da daha çok var. Da çok var yani. Bence kaçırmayın derim. Yani o tarz oyunları seviyorsanız. Yani bu arada Türkçe dil desteği yok oyunda. Onu da size belirtelim. Gerçi arkadaşlarınızla oynayacaksanız arkadaşlar çok bir dil desteğine falan ihtiyacınız yok. Binin hatlarınıza, şurayı basalım soyalım deyin. Gidiyorsunuz. Evet. Basın soyayım. Hatta şunun yani. mühcresini verip oyun canabı programımız var. Çarşamba günleri yayınlanıyor, ben oyunu aldım oynuyorum şu anda. Çarşamba günü güzel de bir video gelecek onda müjdesini buradan vermiş oldum arkadaşlar. Oyna, girebildin mi sen abi ya? Bir girdim girdim. <gülüyor> <gülüyor> Oyna gelmekte <gire> sıkıntı <gülüyor> var. <gülüyor> Error verdi bir şeyler oldu. Yok. Hayır e para da verdin yani, yani da gel ama geleverdi. Yani 40 lirımı iyiydi Askarslar ama yedetmem dedim. Yok. User'ı benim account'a bağlamam gerekiyormuş. Onu yaptım akşam hmm. hallettim ama çok Yani dedik yoksa Askarslar paraya mı çöktü? Ha 40 lirımızı yedi. Hostcarlar 5 dolara çöktü hemen. Herkese evet. benden birer ciklet <gülüyor> ofiste. 5 dolar ciklet bile lazım ya yurt dışında. Yani bilmiyoruz artık Amerika'daki ciklet fiyatları ama burada 5 dolar güzel para. İyi para. Adam yani. öldürüyorlar o para. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bir teknoloji okuyorum programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yet yeni konularla karşınızda olmak üzere YouTube kanalımıza abone olun. Ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.